Bir şeker makinesinin, gofret makinesi diyelimiz buna, yuvarlak diskler şeklinde küçük çikolatalı gofretler yaptığını düşünelim, ne güzel. Her bir gofretin çapı 16 milimetre olsun. Her bir gofretin alanı ne kadardır? Pekala, diyelim ki bu bir gofret. Çapı da 16 milimetre, İşte bu da merkezi. Çapı 16 milimetre ve bizden alanı bulmamız isteniyor. Çemberin alanı formülü, Geometrinin ünlü formüllerinden biridir. Ve şöyledir, pi r kare. Bu formülde pi sayısı 3.14159 şeklinde uzayıp giden bir sayıdır. Çemberin çevresinin çapına oranıdır bu. Tekrarlıyorum. Çemberin çevresinin çapına oranıdır bu sayı. r ise, küçük r ise, çemberin yarı çapıdır. Bize çapın uzunluğu verilmişti. Dolayısıyla yarı çap bunun yarısıdır. Çünkü yarı çap, çapın yarısıdır. Yani bu çemberin, yani her bir gofretin yarı çapı 8 mm olacaktır. Şuradaki yarı çap, yani şu bölüm 8 mm olacak. Çemberimizin alanı ise pi çarpı 8 mm kare olacak. Ölçüm değerlerini burada tutuyorum ki, alan hesabını yaptığımızda doğru değerler ortaya çıksın. Alanımız pi çarpı 64 milimetre kare olacaktır. Ya da genelde ifade edildiği şekliyle yazarsak, alan eşittir 64 pi milimetre karedir. Yalnız şuna dikkat etmek lazım, pi sayısı bir değişken değildir. Aslında matematikte çok da ünlü bir sayıyı temsil ediyor. Pi, 3.14159 sayısına eşittir. Ve de herhangi bir tekrar yapmaksızın uzar gider. Dolayısıyla hesabımızı yaparken 3.14159 sayısını alıp pi sayısının yerine kullanabiliriz. Bazen insanlar bu sayıyı yaklaşık bir değeri olan 3.14 olarak, 3.14 olarak kullanırlar. Ama ben tam değeri bulmak için bir hesap makinesi kullanacağım. Şimdi kabaca bir hesap yapmak istersek 64 çarpı 3 24.14 eşittir 200.96 imiş, evet 200.96 kare şeklinde bir sonuca vardık. Ama daha doğru bir sonuca ulaşmak istersek, 64'ü pi sayısı ile çarparsınız. Bunu da pi sayısı hafızasında olan bir hesap makinesinde yaparsınız. Ulaşacağınız sonuç tam olarak doğru olacaktır. Bu da 201.06 olmaktadır. Tabii ki ben bunu tercih edeceğim çünkü bu daha doğru bir sonuç oluyor. Yani sorunun gerçek cevabı 201.06 milimetre karedir.